Bugün 26 Şubat 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Oğlak burcundaki ay güne sorumlu ve ciddi enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay ile balık burcundaki güneş arasında oluşacak olumlu açı güne dengeli ve uyumlu başlamamıza yardım edebilir. Sabah saatlerinde hedeflerimize ve günlük ihtiyaçlarımıza odaklanabilir, pratik ve somut adımlar atabiliriz. Öğle saatlerinde ise Oğlak Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Jüpiter'den destek alırken, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te de, de üçgen açı yapacak. İyimser ve cesur enerjiler vizyonumuzu genişletirken idealist davranabiliriz. Eğitim, iletişim, ticaret ve yakın çevre ilişkilerinde fırsatlar karşımıza çıkabilir. Maddi manevi güvenliğimiz, gelecek ve kariyer alanlarında iyimser planlar yapabilir, verimli fikirler üretebiliriz. Yeni gelişen durumlara karşı da daha esnek olabilir, uyum sağlayabiliriz. Bugün Balık burcundaki Neptünle Oğlak burcundaki Venüs arasında etkinleşecek olumlu açı ilişkilerde romantizmi güçlendirebilir. Yakın ilişkilerde empati ve anlayış gösterme fırsatları olabilir. Sanatsal ve ruhsal konularda da ilham verici deneyimler yaşayabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.